Yengeç burcu kadını nasıl tavlanır? Yengeç burcuna sahip olan kadınların çabuk kırılma yapıları olduğundan erkeklerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Genelde yengeç burcu kadını karşısındaki erkeğini seçerken arkadaşların düşüncelerini alır ve onların fikirleri doğrultusunda hareket etmeyi sever. Bu yüzden düşünceleri ile hareket etmektense çevresinde yer alan arkadaşların fikirleri ile hareket etmeyi tercih ederler. Erkeğinin arkadaşları tarafından beğenilmesini isterler. Eğer yengeç burcu kadın ile beraber olmak istiyorsanız öncelikle onun arkadaşlarını etkilemeniz gerekir. Eğer arkadaşları sizi beğenir, takdir eder ve onaylarsa yengeç burcuna sahip olan bu kadınlar ise size bir şans verebilir. Bu yüzden her ne kadar sevdiğiniz yengeç burcu kadınına kendinizi ispatlamaya çalışsanız da bunun arkadaşlarına da aynı davranışları göstermeli ve kendi farkınızı ortaya koymalısınız. Kadınlar bakımlı erkeklere karşı her zaman daha ilgi ile bakmaktadır. Bu özelliğinden dolayı her zaman yanında kendine iyi bakan bir erkeğin olmasını tercih ederler. Yengeç burcu kadınlarının da tercihi budur. Eğer dürüst sahibiyseniz yengeç burcu kadınlarını kolay yoldan elde edebilirsiniz. Çünkü onlar tarz, stil sahibi, karizmatik ve giyinmesini bilen erkekler ile beraber olmak isterler ve onlardan onlar tarafından avlanmak isterler. Modayı trendleri her zaman fazla takip eden ve elbiselerine her zaman en iyisini ekleyen yengeç burcu kadını erkek arkadaşından da modayı takip etmesini ve modaya göre hareket etmesini bekler. Modayı takip ederek giinen erkekler her zaman bir adım öndedir. Yengeç burcu kadınlarını bu sayede çok kısa bir sürede etki altına alabilir ve yeni bir ilişkiye doğru adım atabilirsiniz. Bunları yaptığınız takdirde kolay yoldan yengeç burcu kadınının sizden etkilenmesini sağlayabilir ve onunla yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yengeç Burcu kadını için güven çok önemlidir. Yengeç Burcu'na sahip olan kadına güven verdiğiniz zaman... ...hiç şükür sizinle yeni bir beraberliğe başlayabilir. Fakat herkese kolay kolay güven duyamadıklarından dolayı... ...sizin için biraz uğraştırıcı olabilir. Her kadında olduğu gibi Yengeç Burcu kadını da... ...içinde dürüstlük mutlaka gerekli olan bir gerçekliktir. Karşısındaki adam ne kadar hata yaparsa yapsın... ...kendisinin açık, dürüst, doğru ve net olmasını bekler. Yalan söyleyen, düzenbazlık yapan... Oyun bazanlık eden ve işi gücü dolandırıcılık olan erkeklere asla taviz vermezler. Bu yüzden eğer ki bir yengeç burcu kadınının gönlünü çalmak isterseniz hem güven verip hem de dürüst bir yanınızın olduğunuzu göstermeniz, sevdiğiniz kadına göstermeniz gerekir. Yengeç burcuna sahip olan kadınların yapısı gereği oldukça zor severler ve sevdikleri erkeği de asla terk etmemeye çalışırlar arkadaşlar. Bir Yengeç burcu kadınını elde etmek için bir numaralı ipucu biraz çaresiz rolü yapmaktır. Eğer sizin biraz sevgiye, onun ilgisine muhtaç olduğunuzu anlarsa, büyük ihtimalle sizi daha pozitif şekilde tepki verecektir. Bu yüzden normal hayatta oldukça zorlu ve yetenekli olsanız bile ona daha kırılgan yanınızı göstererek başlayın. Ona bazı sırlarınızı anlatın ve duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Bir yengeç burcu kadınının dikkatini çekmenin en etkili yolu, aile geçmişiniz hakkında ona bir şeyler anlatmak ve ona kendi ailesi ile ilgili bir şeyler anlatmasını sormaktır. Aile yengeç burcu kadını için oldukça önemlidir ve hayattaki belki de işi ya da kariyerinden bile önde gelen en birinci özelliği olma eğilimindedir. Nerede doğduğu, erkek ve kıza kardeşlerinin olup olmadığı ya da ailesinin tatilleri nereye geçirdiği gibi çocukluk geçmişi ile ilgili soruşturma yapmak bir yengeç burcu kadını tanımak için harika bir taktiktir. Daha da iyisi ve size aşık olmasını sağlamak için en kesin yol annesiyle aktif olarak ilgilenmektir. Yengeç burcu kadınları genellikle anneleri ile çok yakın bir ilişki içerisindedir ve herhangi bir uzun süreli ilişki için annesinin onayla almak gerçekten gereklidir. Yengeç burcu kadının gelecek hayali, hayrar odası çocuklar ve evcil hayvanlar ile dolu güzel bir ev kendisine ait bir bahçe merkezidir. Yürekten kendini ev kuşu olmaya adamış bir yengeç erkeği kendiyle anlaşamayan birisiyle uzun süreli bir ilişki yaşamayı düşünmez. Bu nedenle eğer bir yengeç burcu kadının size aşık olmasını istiyorsanız, Oldukça evine bağlı olduğunuz ve çocukları ve hayvanları sevdiğiniz izlemini vermeniz son derece önemlidir. Yengeç burcu kadını zamanla anne olmak ister. Bu nedenle eğer çocuklardan nefret ediyorsanız bu durum büyük bir kırılma noktası olacaktır. Onunla şu anki evinizle iyiliği konuşmak, gelecekte nerede yaşamayacağını attığınızı anlatmak, onu size kendi umutları ve hayalleri açması için önemlidir. Böylece size karşı kurmaya başlayacağınız bir aşk bağı yaratmak için cesaret bulabilir. Yengeç kadını utangaç ve ağzı kapalı bir bayandır. Onu çabucak yiyip bitirme isteğindeki yıpratıcı tiplerden kolayca korkar. Sizi iş dünyasında kabul etmeye hazır olana kadar kendisiyle ilgili çok fazla şey ortaya çıkarmaya gönülsüzdür ve eğer çok yakın zamanda çok derinlere inmeye çalışırsanız sadece sesini kesip oturur. Yengeç bu güvenini, aşkını, sevgisini, ilgisini kazanmak için kendinizi kibar, şefkatli, dürüst seveceğim ve hepsinin üzerinde mükemmel bir dinleyici olarak göstermek hayatı önemlidir. Eğer bir yengeç burcu kadının kalbini kazanmak istiyorsanız onu eleştirmekten, onunla tartışmaktan, duygularına hakim olması için azarlamaktan kaçının. Bunu hiçbir kadın istemez. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayatı daha ilginç kılan 30 garip bilgi arkadaşlar. Her videomuzun sonunda böyle garip şeyleri de paylaşıyoruz. İzleyin dinleyin. Bir.